Soru şu, son zamanlarda etrafımızda müthiş bir komplo teorisi furyası var. Öyle ki bu insanlar bu medyanın da ötesinde gerçeklikten uzak fikirler ileri sürüyorlar. Yani medyada var ama ortalama insanlar medyanın söylediklerinin de ötesinde e, acayip, gerçekten kopuk komplo teorileri üretiyorlar. Bunu psikolojik açıdan tahlil eder misiniz? E, demiş sevgili izleyicimiz. Yani gerçekten... E, Psikolojik açıdan tahlili çok kolay değil çünkü toplumsal bir konu bu. Fakat hani ben sosyoloji, antropoloji yüksek lisansla yapmış bir kişiyim ve siyaset, sosyal bilimler konularına da ilgiliyim doğrusu. Ama hani çok çok derinlemesine bir uzmanlığım yok. Fakat yüksek lisans düzeyinde eğitimim var. Diğer taraftan hani psikiyatrist olarak da baktığımda. Bu komplo teorisi furyasını gerçekten ben de çok tespit ediyorum. Yani herhangi bir gelişmeyi düz bir biçimde yorumlama konusunda e, adeta bir yetersizlik içerisindeyiz. Yani e, dümdüz, e, karmaşık olmayan bir biçimde, anlaşılı bir biçimde tahlil etsek çoğu şeyi anlayabiliriz. E, hatta ben bunu böyle vecize gibi söylüyorum herhangi bir şey ters gittiğinde hani komplodan önce salaklık aramak gerekir diyorum çünkü çoğu zaman gerçekten dikkatsiz ve yeterince eğitimli olmayan bir toplumuz ve sık hata yapıyoruz yani teknik düzeyde hatalarımız var bu bize ait değil sadece belki tüm dünya milletleri içinde benzer yaklaşımlar söylenebilir ama biz biraz daha tez canlı işte kaygılı hiperaktif dikkati az bir milletiz. Ve eğitimimiz de az olduğu için herhangi bir işi yaparken hani titizlenerek sistematik bir biçimde e, kontroller yaparak ilerlemiyoruz. Ve sık hatalar yapıyoruz. Dolayısıyla bu sık hatalar yani benim salaklık diye e, tabir ettiğim sık hatalar olmadık sonuçlara yol, yol açıyor. Burada komplodan daha çok e, bu hatalı tutumların üst üste gelmesi denk geliyor. Ne oluyor mesela KHK'lar ile insanlar... Yüz binlerce insan e, devlet görevinden ihraç edildi değil mi? Çok komik bir şey var. Yahu bu KHK listelerini tuttunuz da kardeşim. Hani adam 3 e, ay önce ölmüş. Ölmüş adamı ihraç ediyorsunuz mesela. Ya belli ki dikkat etmemişler. Fişleme çok önceden yapılmış. İşte komplo değil salaklık var yani. Düpedüz salaklık. 3 ay önce e, ölmüş adamı bugün devletten ihraç ediyorlar. Böyle acayip Karmaşık şeyler de var, hani gül, gülmekten yerlere yatacağınız örnekler de var. Neyse, ben sadece bununla irtineyim. Yani adam gelmiş albay rütbesine, binbaşı rütbesiyle ihraç ediliyor. Belli ki çok önceden fişleme var ve dikkat yok, yani komplo yok, salaklık var yine. Veya adam gelmiş profesör olmuş, e, ihraç listesinde yardımcı doçent olarak geçiyor. Belli ki 10 sene önce adamı fişlemişler. Öyle kalmış, onun üzerine ihraç ediliyor. Yine komplo yok, salaklık var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla böyle bir sürü komplo düşünmek yerine, önce saflık ve salaklığın, dikkatsizliğin nereye yol açtığını e, ülkemizde düşünmek lazım. Diğeri, e, yani gerçekten de hani komplo teorilerini haklı çıkaracak kadar da fırıldaklık ve oyun söz konusu. Bu da ayrı. Yani bir cin fikirlilik var. Günlük hayatımızda. Bu da hani Batı ülkelerine gittiğinde bir türlü adapte olamayan Türk davranışı özellikleri. Yani adam sıraya girip bir şey yapması gerekmektedir. Belli bir güne randevu verilmektedir vesaire sürekli şöyle yapar. Yani bunun başka kolay bir yolu yok mu? Hocam bunu şöyle halledemez miyiz? Yani yandan başka bir şey. Ya neden bak sana devlet bir sıra veriyor diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da bilmem ne. Yani... Sürekli bir yan yol arayışı e, da başka bir tutumumuz. E, dolayısıyla bu yan yol arayışımız gündelik yaşamımızı da çapraşık hale getiriyor. Yani yine KHK'lar üzerinden örnek vereyim. Allah aşkına çevrenizde KHK'lardan iade olup da, görevine iade olup da araya torpil koymadığını bildiğiniz herhangi bir örnek var mı? Evet soruyu tekrar edeyim isterseniz. KHK'lı olup görevinden ihraç olup da Şimdi iade olan yüzde altı de herhangi bir kişi tanıyor musunuz ki e, araya bir torpil koymadan AKP milletvekilleri vesaireden torpil koymadan e, iade olmuş olsun. Yani ben tanımadığımı söylesem e, ayıp olur mu bilmiyorum tanıdığım insanlara. Dolayısıyla yani komployu haklı çıkaracak şekilde de tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Yani hukuk devlet, düzen vesaire konusunda güvenimizi sarsacak gelişmeler de yaşanıyor. Dolayısıyla insanların e, bu komplo teorisi kurmaya yönelik zihinsel yatkınlıklarını besleyecek ciddi dayanaklar da var. Diğer taraftan. E, fakat böyle bir şey var. Yani Türkiye'de olan biten her şeyi bir uluslararası güçle izah etme, olmadık bir gelişmeyle izah etme vesaire. Buralarda da e, abartılı e, süreçler olduğunu düşünüyorum. Bunun e, yine toplumsal muhalefetin, toplumun yeterince sivil toplumla örgütlenmemesi nedeniyle hemen her zaman Türkiye'den devletin müdahalesi veya uluslararası güçlerin, daha örgütlü güçlerin müdahalesiyle sistemin değiştirilebilirliğe açıklığı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla da vatandaş herhangi bir konuyu kendi kurduğu sistemler, kendi kurduğu sivil örgütlenmeler üzerinden okumak yerine mevcut siyasal, sosyal aktörler üzerinden bir okuma yapıp, ha o aslında öyle değil, onun arkasında şu kuvvet var, bunun arkasında şu var, şöyle olur, şöyle olur dediğinde çok da yanlış olmuyor. Ama çok uçuk yorumlar ortaya çıkıyor tabii. Bu yani gerçekten sisteme etkin müdahale etme şansı olan 3-5 kuvveti biraz da abartılı algılayan veya gerçekte öyle bir gücü olmayan, güçleri de böyle bir güç sahibi gibi algılayan veya yorumlayan yaklaşımlara neden oluyor. Sonuç olarak psikolojik açıdan güvensiz bir ortamda bulunan, yani genel olarak yasa, düzen, ahlak, kural, e, devlet, nizam, adalet vesaire gibi hususlarda zihni karışmış olan bir toplumun bir konuyu düz yöntemlerle anlaması ve açıklaması gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla komplo teorileriyle düşünme, yani bir psikolojik sorun olmaktan daha çok ülkedeki genel düzensizliğin bir işareti oluyor ee, tabi güven güvenimiz azalınca da maalesef bu tedirgin yorumları daha sık yapıyoruz ee, ama hani hastayız diyecek kadar ortada bir şey yok ee, tuhaf düşüncelerimizi destekleyecek maalesef bazı gelişmeler oluyor fakat her şeyi böyle tuhaf düşüncelerle izah etmeye kalkmakta bizi komik duruma düşürüyor biraz da düz düşünelim yani komplo yok. Salaklık var perspektifinden bakarak olayları doğruca anlamaya çalışalım. Varsaymayalım, aşırı alınganlık göstermeyelim. Somut, gerçekten durumun gerektirdiği bilgileri ortaya döküp sonra onlar üzerinden tahlil yapalım. Böylece akıllı, gerçekçi sonuçlara ulaşma şansımız artar. Bir de elbette fikir, bilgi paylaşalım, müzakere edelim, danışalım, istişare edelim. Böylece başka beyinlerle bir araya gelen beyin fırtınası ekipleri oluşturalım. Böylece olayları daha doğru okuma şansımız artar.